Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenleriniz. Yani. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Nurcan Dalan bizlerle birlikte olacaklar. Ve kadınlarda sık görünen jinekolojik hastalıklardan bahsedeceğiz. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir gün ardından programımıza katıldı. Hocam kadınlarda sık görünen jinekolojik hastalıklar nelerdir? Evet, en fazla gebelik dışında bize kadınların başvurma nedeni işte kanama düzensizlikleridir. Kanama düzensizliklerinin birçok nedenleri olabilir ama en sık gördüğümüz nedenler e, overkisleri gibi, yumurtalık kisleri ya da e, rahim içi nedenler, polip gibi, rahimin içerisinde gelen miyomlar gibi nedenlerdir. E, bazen rahim ağzı bozuklukları Na, na bağlı e, kanamalar olur e, ya da hormonal bozukluklar vardır. Peki adet düzensizliği nedir hocam? Evet adet düzensizliği bir kadının 23 günden sık 35 günden Ar, e, aralıklı e, adet görmesi de adet düzen, düzensizliği deriz. 35 günden fazla ise adet araları oligomenore ediyoruz az adet görme. E, 23 günden de sık ise e, menometru yani sık adet menometroraji diyoruz sık adet görme düzenli siklus ile bunlara bu adları veriyoruz. E, en çok e, nedenler de dediğim gibi işte hormonal nedenler olabilir, <gülüyor> kistler, tümörler olabilir, miyomlar olabilir ama en fazla kist ve miyomlara e, rast geliyoruz. Eee polip dediğimiz rahim içi poliplerde sık gördüğümüz nedenlerden biridir. Adet düzensizliğin getirdiği Ciddi hastalıklar var mıdır? Tabii. Adet düzensizliği bir alarmdır, bir belirtidir. Hastalık değildir. Ama onun rehberliğinde biz e, neden adet düzensizliği olduğunu araştırırken işte herhangi bir hastalık var mı yok mu ona bakarız. Çok nadirdir hiçbir nedeni olmayan e, adet düzensizliği. Ona e, idiopatik diyoruz. Yani nedensiz, nedeni belli olmayan adet düzensizliği. Aşırı kalama onlarda da olabilir aslında. O zaman onlara da müdahale ediyoruz ama Genelde e, bir altından yatan bir neden buluruz. Peki hocam, e, adet düzensizliği olan hanımlarda kis ve miyom oluşur dediniz. Peki miyom nedir? E, miyom rahmin kötü huylu olmayan tümörüdür. E, çok sık görülür kadınlarda. Özellikle 40 yaşından sonra 3 kadından birinde hemen hemen rastlarız miyom tümörüne. Ama korkulacak bir şey değildir. Eğer hiçbir semptom vermezse, hiçbir belirti vermezse sadece takip ederiz. 6 ayda bir ultrasonlarla ani büyür mü, büyümez mi diye bakarız. Ama eğer aşırı kanama yapıyorsa, baskı yapıyorsa... 6 ay içerisinde iki katına çıktıysa hızlı büyüme yaparsa o zaman ya da infertilite çocuk olmasına engel olursa o zaman operasyon ameliyattır tedavisi tabi bir tedavisi yoktur operasyonda ameliyatta alıyoruz bu myomları peki hocam myomun harisi var mıdır? Çok hızlı büyürse ve baskı yaparsa ağrı yapar. Yoksa onun dışında ağrı yapmaz. Kocaman olsa bile hiç anlamazsınız. Elinize gelir e, karnınızdan. Hele de biraz kilonuz yoksa, zayıfsanız çok daha kolay karından ellenebilir, e, palp edilebilir. Peki, biyoma sebep olan etkenler nelerdir? Kadınlarımız neye dikkat edecek? Birçok kadında görünüyor dediniz ya. Evet. Aslında nedeni belli değil. Östrojen hormonu suçlanıyor ama aslında nedeni belli değil. Yani şunu yaparsanız myom olur diye bir şey yok. E, bu biraz genetiktir. E, genetik nedenler özellikle annesinde e, kız kardeşinde e, teyzesinde halasında myomu olanlarda daha çok myom görülür. Bazı ırklarda Afrika gibi ırklarda siyah ırklarda çok e, myom görür, gözükebilir. Ama çok nedenini bilmiyoruz açıkçası. Peki e, myomlu olan bir kadın halinde kalabilir mi hocam? Gerekine evet. Gerekine karşı kalabilir mi? Kalabilir ama çok büyük bir myon varsa gebelikte hem ağrıya neden olabilir ani büyüme hem kanamaya hem de düşüklere neden olabilir. Eğer e, kadınlarımız inşallah bunu oturtabiliriz, gebek kalmadan önce muayeneye gelirlerse eğer çok zararsız bir yerde 2-3 santimlik bir miyom varsa dokunmuyoruz ama çok büyükse 5-6 santim, 7 santim gibi hem gebelik sırasında soruna yol açabilir hem de düşüğe yol açabilir diye ee, öncelikle myonu alıyoruz ondan sonra gebek almasını istiyoruz Ha, gebek alıp da geldiyse tabii ki gebeliği sonlandırmıyoruz takip ediyoruz eğer sorun çıkarsa müdahale ediyoruz e, Miyomla e, bebek büyüyebiliyor Biliyor biliyor ama dediğim gibi yeri önemli miyomun. Miyom rahim içinde de olabilir, rahmin kas tabakasında olabilir ya da kas, e, rahmin üstünde olabilir. Özellikle rahmin üstündeki miyomlar genelde hiçbir sorun çıkarmaz. Hiç dokunmamak lazım onlara. Ama rahmin içine doğru büyüyen miyomlar hem kanamalara neden olabilir hem de düşüklerine neden olabilir. E, peki hocam tümör nedir? Tümörle miyom aynı mıdır? Şimdi tümör aslında kitleye tümör diyoruz. Evet. Önemli olan iyi huylu ve kötü huylu olması. E, Miyom da bir tümördür evet. ama iyi huylu, huylu bir tümördür. Önemli değildir. Takip etmek yeterli olur. Çok nadiren sorun çıkarırsa almak gerekir ama kötü huylu tümörler özellikle miyomlardan da kötü huylu olanlar olabilir. E, kötü e, dejenerasyon yani malign dejenerasyon dediğimiz kötü huylu e, tümöre dönüşebilir nadiren de olsa işte iki katına çıktığında biz öyle olduğunu düşünür ve hemen almak isteriz. Ama daha çok böyle e, yumurtalıklarda da kötü huylu tümörler olabilir. E, önemli olan tümörün e, ki iyi ya da kötü huylu olması. E, kötü huylu olmayan tümörlerde bir şey yapmıyoruz ya da takip ediyoruz. Ancak baskı oluşturursa, sorunu oluşturuyorsa alıyoruz. Peki hocam e, sağlıklı bir e, yumurta da Kadınlarımız nasıl sahip olacaklar, nasıl kendilerini koruyacaklar? Ee, sağlıklı bir yumurtalığa sahip olmak için çok yapabilecekleri bir şey yok ama e, her hastalık gibi e, sağlıklı beslenme her şey, vücut hücrelerini yapan evet. şeyleri e, beslenme e, yoluyla yapabilir. E, Çevresel etkenler o kadar etkili ki günümüzde işte radyasyon, hava kirliliği, beslenme, yapay şekerler, stres, sigara o kadar çok, kullanımı, aynı her şeyi kullanımı. evet her şeyi etkiliyor. Bütün hücrelerimiz etkiliyor. Tabii yumurtalıklarımızı da etkiliyor. Sağlıklı bir beden, sağlıklı yumurtalıktır evet. aynı zamanda beslenme ve çevresel faktörler, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, bir nebze olsun tamamen değil tabii ki kurur. Ee... Konuşmanızın içerisine rahim ağzı dediniz hocam. Hı hı. Rahim ağzında oluşan rahatsızlıklar nelerdir? Evet, rahim ağzı çok önemli. Evet. Ee, özellikle genç kadınların en büyük belası rahim ağzı kanseri. E, genelde e, eğer kontrole gitmiyorlarsa geç fark ediliyor. İlişkiden sonra kanamalarda böyle e, özellikle biz rahim ağzı kanserinden korkarız. Massif cinsel yolla bulaşan hastalıklar çağımızın en büyük belası e, ve bu cinsel yolla bulaşan hastalıkların HPV özellikle, HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden oluyor. E, %99 nedeni e, HPV virüsüdür. O yüzden düzenli kontrollere gitmek gerekiyor. E, rahim ağzından similir denilen bir e, tarama testi yapıyoruz. Hücre sürüntüsü alıyoruz. Akıntıdan e, sürüntü alıyoruz. Çok basit bir e, yöntemle mikroskopta bakarak çeşitli değişiklikler olup olmadığına bakıyoruz. Hatta şimdi Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması var. E, sağlık ocaklarında e, ana e, ASEM'lerde rahim ağzı kanserinde rahim ağzı sürüntülerinde HPV virüsü bakıyorlar. Çok da güzel bir tanı koydurma metodu ve ücretsiz yapıyorlar bunu. rahim ağzı kanseri sürıntısını 5 yılda bir aldıklarında genç kadınları çok güzel rahim ağzından koruyor. Yalnızca tek bir handikabı var Sağlık Bakanlığı 30 yaşından sonra alıyor bunu. O yüzden 30 yaşına kadar biz takip ediyoruz. Ondan sonra gerekirse ya burada ya da e, aile hekimlerinden rahim ağzı kanser taramalarını yaptırabiliyorlar.